Efsane karakter ikon arabalar olmazsa olmaz güzel kız harika bir hikaye bugün benim çocukken en sevdiğim oyunlardan olan Most Wanted oynuyoruz What the hell? Oh my god Yo ah Şimdiden söylüyorum, bu oyunun müziklerini size bol bol öveceğim. House, en iyi menü sesleri bir GTA San Andreas'te Be, be iki one abi. Şu sese bak. Fuuu, adam geldi. Şu araba var ya. 7.24 överim şu arabanın güzelliğini ya Gerçek hayatta biliyorsunuz bende de bir BMW var M3 değil benimki ama kasa tip olarak aşırı benziyor buna Aynı bunun aynısını yapmayı düşünüyorum M3'ün fiyatları oh my God, oh hell, oh my God. Şu sıralar zaten YouTube'dan aldığım 100 TL ile sadece çikolata yiyebiliyorum Şimdi oyundaki arabaları puanlayalım Puanlama şu şekilde Kötüye ucube diyeceğim Ortaya soytarı diyeceğim İyi arabalara da insana zor diyeceğim Puanlama bu şekilde olacak Ucube bu var mıydı oğlum oyunda? <gülüyor> Soytarı, ucu ve insana zor. Ucuğu ve insana zor. Ucuğu, ucuğu. <gülüyor> şaka şaka. Kalma, kal. Ay <gülüyor> hey, hey, hey, you... Bu soytara geldiyse ben uyuyorum ben. <gülüyor> Do bang. Do bang. Bu müziği yapan adamlar mikrofonu ısırarak yapmış bu kadar güzel yapma silver, silver, Kralını sikerim bu şarkıyla Bu ne ya oğlum öğretmen arabasını koymayın şuraya ya Abi abi abi Bu arabayı görünce aklıma direkt 4 tane serseri bellerde silah Gördüğü kişiyi indiriyorlar direkt aklıma bu geliyor Valla bak çok iyi, çok iyi, evet iyi, çok iyi. İnsana zor. Do you bang? İnsana zor. Çok severim Mercedes'i ama soytarı. Ucube. Soytarı. Dört kol diyorum bunu almana. Bak, jiletali görünce şimdi bu arabayı bir sevindi. Ucube. Soytarı. Gri madde anasını avradım. İnsana zor. insana zor. insana zor. Gallardo! Ben buna Ben bu arabayı ana bacı tutmaz abi Oğlum Benten'deki bu dev gibi olan bir şeyin adı neydi lan neyse I have I have Bu arabaya weybik diyorum Babanız geldi lan Baba 300 yaparsın Çekil ananı Oğlum bu ne hızda, bu ne hız Beni bu adabayla yenen adam götünden ökarım, götünden. Hadi gelin ba. Soytarılar. Tutabak, var bakayım. Ya. İki, iki, i̇ki yan, Baba, i̇ki yan, Yani şu mikrofon göt gibi önümde ya. Ya bir sal. Perfect. Oğlum ne oldu? Ne oldu lan? Anayip Çekil! Hep benim önüme gelmesin ya! Oh my god bro! Oh. Bit artık bit Adamın Götünü keserim lan BMW altımdayken bana One Two Three BMW'yi biraz daha tadalım ya Kralını çağırın baba kralını çağırın Kralana çallak Vırtıma zırtıma vırtıma Kurtuğu ber Lörteme derteme kerteme mertamana. Orospu orada gördünüz mü? Araba sol mu yapıyor mu? Sağ mı yapıyor? Anasının nama gidiyor. Anlayamadım ben. Ah, good god Yo veleces bari Baba bana en zorunu ver Kralını da çağır tamam Bizim krala eyvallahımız yok hayırdır Perfect Son anda Zin ÇEK BABA ÇEK ÇEKME ANANI BACINI SİKİYİ ÇEKME Bazı şeyler tadında bırakmak ya. gayet güzel winner chicken dinner PUBG'de ne eder mantısız söz winner winner chicken dinner bunu tuvalette mi düşündüm Eğer gerçek hayatta Jadonun böyle bir BMW'sinin olmasını istiyorsan videoyu beğen videoya yorum yap İnşallah böyle bir gün BMW'm olur Diğer ki videoda görüşürüz şu an ekrana oyun videom çıktı İstersen o oyun videomu da izleyebilirsin iki tane Seç beğeninizle ben kaçtım